Bu soruda ifadeyi çarpanlarına ayırmamız isteniyor. Elbette bunu yapmanın daha kolay yolları da var ama biz bu videoda gruplayarak çarpanları ayırmayı öğreneceğiz. Gruplayarak çarpanlarını ayırırken öyle iki sayı bulmalıyız ki çarpımları t karenin kat sayısı ile sabit sayının çarpımına eşit olsun. Burada aslında bir tane katsayı var, t kare ile bir t kare aynı şey. Şimdi diyeceksiniz ki burada katsayı yok, yani t karenin katsayısı yok ama burada bir katsayı var, t kare ile bir t kare aynı şey. Öyleyse iki sayı arıyoruz, a ve b. a çarpı b eşittir, bu iki sayının çarpımı t karenin katsayısı ki burada bir ve negatif 15'in çarpımına eşit olmalı. a çarpı b eşittir, bir çarpı negatif 15, yani negatif 15. Ve a artı b'nin toplamı da negatif 2 olmalı. Bu iki sayıyı bulduğumuzda gruplayarak çarpanlara ayırmaya başlayabiliriz. Başka videolarda bu tekniğin neden işe yaradığını anlattım. Şimdi negatif 15'in farklı çarpanlarını düşünelim. Bu sayıların çarpımlarının eksi 15 ve toplamlarının ise eksi 2 olması gerekiyor. Şimdi negatif 15'i çarpanlarına ayıralım. Yapacağımız şu. Bunu farklı bir renkte yapayım. Pembe ile yapayım. Pembe 1 ve negatif 15. Buraya sıralayacağım, her sayının çarpımı negatif 15 olmalı. Toplamlarını aldığımızda kaç olacak diye de tabii bakalım. 1 ve negatif 15'in toplamı negatif 14. Negatif 1 ve 15 yaptığımızda da bunun negatifi olacak. Yani 14, negatif 2'ye eşit değil. 3 ile negatif 5'e alırsak peki ne olur? Çarpımları negatif 15, toplamları 3 artı negatif 5 eşittir negatif 2. Bu oldu. Negatif 3 ile 5'i deneseydik toplam artı 2 olacaktı. Sayıların işaretlerini değiştirerek negatif 2'ye yine ulaşabilirdik. Neyse sonuç olarak 3 ve negatif 5 tanıma uyuyor. 3 çarpı negatif 5 eşittir negatif 15 ve 3 artı negatif 5 eşittir negatif 2. Şimdi buradaki orta terimi parçalamalıyız. Biliyoruz ki 3 artı negatif 5 eşittir negatif 2. O zaman bu orta terimi buraya yazayım, aynı renkte olsun. Yazalım t kare negatif 15, bunu uzağa koyalım. Negatif 2t'yi 3t ile negatif 5t'nin toplamı olarak yazalım. Artı 3t, eksi 5t. Hangisini önce yazacağımıza karar verirken bu iki terime bakmalı ve ortak çarpanı olanı önce yazmalıyız. 3 ve 5. İkisinde 15 ortak çarpanları var. O yüzden burada durum pek belirgin değil. Ben 3t eksi 5t olarak yazdım. Çünkü 3t eksi 5t eşittir negatif 2t ve pozitif 3 çarpı negatif 5 eşittir negatif 15. Evet artık gruplayarak çarpanlarını ayırabiliriz. İlk grupla başlayalım. Yani buradaki ilk iki terim. Buradaki ortak çarpan nedir? t'dir. O zaman t'yi dışarı alırsam burası t çarpı diye başlayacak. t kare bölü t eşittir t artı 3t bölü t. Bu da eşittir 3. Yani bu ilk iki terim t çarpı parantez içinde t artı 3 ifadesine eşit. Şimdi diğer iki terime bakalım. Ortak çarpan nedir? İkisi de negatif 5'e bölünebilir. O zaman negatif 5'i dışarı alalım. Öyleyse negatif 5'te bölü negatif 5 dersek, negatif 5'i dışarı alınca sadece t kalır. Sonra negatif 15, dışarı negatif 5'e alırsanız, negatif 15 bölü negatif 5'e eşittir. Yani pozitif 3. Şimdi bakın buradaki iki çarpımda da t artı 3 ortak. O zaman bunu da t artı 3'ün çarpımı olarak tekrar yazabiliriz. t artı 3'ü dağıtıyoruz. t artı 3 çarpı t eksi 5. Unutmayın bu ifade yukarıdakiyle aynı. t çarpı t artı 3 ifadesinde t artı 3'ü dışarı çekerseniz geriye sadece t kalır. Buradaki t. Negatif 5 çarpı t artı 3 ifadesinde de t artı 3'ü dışarı çekerseniz sadece negatif 5 kalır. O da burada. t artı 3 ile t eksi 5 ifadelerini çarptığımızda da baştaki ifadeye ulaşırız. Yani ifademizi başarıyla çarpanlarına ayırdık. İleride bunun daha kolay yollarını da göreceğiz ama gruplamayla çarpanlarına ayırma, özellikle de katsayı birden büyükse en kolay yoldur. Katsayı negatif de olabilir. Katsayı 1 olduğunda ise, böyle bir ifadeyi çarpanlarına ayırmanın çok daha kolay yolları var. Ama aslında hepsindeki mantık aynı.